Bugün size sirozlu hastada dev mide varisinin koillerle kapatılması işlemini sunacağım. Burada mide varisini görüyorsunuz kırmızı renkte. Oldukça büyük bir pake. Ee, ve endosonografik e, görüntüsünü görüyorsunuz. Küçük küçük e, yuvarlak tübüler yapılar halinde. Evet oldukça yaygın bir varis grubu. E, ve bunu besleyen burada bir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 Soldaki açık mide varisi sağda da 6 tane koyu ile kapattığımız besleyici damarı görmektesiniz. Başarılı bir işlem oldu. Tamamıyla bu besleyici damar ve varisler kapanmış oldu.